Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kutu açılış videosuyla daha karşınızdayız. Bugün kutusunu açacağım telefon Realme'nin 6i modeli. Bu model ülkemize yeni satışa sunuldu arkadaşlar ve fiyat performans canavarı olarak lanse ediliyor. Gerçekten öyle mi değil mi? İncelememiz sonunda buna karar vereceğiz fakat bugün sadece kutusunu açacağız. Burada Realme'nin 5i modeli var arkadaşlar. 5i bildiğiniz gibi Aralık ayında çıkmıştı. 6i ise Mart ayında raflardaki yerini aldı. Tabii ülkemize gelmesi biraz daha gecikmeli oldu. Yani iki telefon arasında takribi olarak 4 aylık bir süre var. Peki bu 4 ayda ne değişti? De Realme 5i'den 6i'ye geçti. Öncelikle bunu sizlerle paylaşacağız. Gördüğünüz gibi kutular hayli kalın. Yani sanki Realme'nin içerisinde 2 tane Realme 5 varmış gibi duruyor. Birazdan açacağız kutuda ne olduğunu beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Realme 5i biliyorsunuz arka tarafında Snapdragon 665 yonga setiyle geldi. Zaten söyleniyordu. 6 de ise Realme Qualcomm yerine Mediatek'i tercih etmiş arkadaşlar ve Helio G80 Yonga setine geçiş yapmış. Batarya baktığımız zaman ayrı burada önemli olan bir değişiklik bu 6.7-48 megapiksellik ana kameranın bulunuyor olması. İki telefonda da dörtlü ana kamera var fakat 5.7 arkadaşlar ana kameramız 12 megapikselli F1.8 diyafram genişliğine sahipti. 6.7 ise ana kameramız bizim 48 megapiksele yükselmiş durumda. İki telefon arasındaki belki de en önemli fark bu. Diğer geri kalan 3 kamera aynı. 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası mevcut. Bu iki telefonun arasında çok bir fark yok ama ben bunların ikisini size ilerleyen günlerde karşılaştıracağım ve aralarında ne gibi farklar olduğunu sizlerle paylaşacağım. Şimdilik 5i'yi kenara alalım ve 6i'nin kutusunu dilerseniz açalım arkadaşlar. Realme'nin bu arada son dönemde gerçekten fiyat performans bazında baktığımızda oldukça uygun modelleri olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu 5i şurada kısa bir süre öncesine kadar 1400 liraya satılıyordu arkadaşlar pek çok kampanya yaptılar. Onunla ilgili yani 1400 liraya da 4 ana kameralı bir telefon almak sanırım şu devirde çok da mümkün değil. Evet jelatinimizi çıkardık. Şu kutuyu yavaş yavaş açalım bakalım yani bu kadar kalın ne çıkacak Ben de çok merak ediyorum çünkü kutunun boyutu baya bir büyük. Hani ne koymuş olabilirsiniz buna? iki tane mi telefon koydunuz diye düşünüyor insan. Evet şurada bir kılıfımız çıktı. Klasik zaten bu Realme telefonlarında geliyor kılıf. Silikon bir kılıf arkadaşlar. Güzel bir şey. Ben telefonun içinden kılıfın çıkmasını seviyorum. Hızlı başlangıç kılavuzumuz. Garanti belgemiz şöyle kenarda dursun. Bu telefonumuz beyaz renk. Güzel bir renk. Birazdan bakacağız arkadaşlar. Bir kutu içerimize bakalım ne var ne yok. Şöyle. Yani derinlemesine bir kutu olmuş fakat boş bir kutu olmuş. Yani kutu çok büyük. Şu adaptörün boyutundan sanıyorum ki. Normalde Rayman'in şarj adaptörü bu kadar büyük değildi. Şöyle yazıları da size netleyeyim. Netleyebilirsem. Gördüğünüz gibi adaptör boyutu hayli büyük. Muhtemelen bu kutunun bu kadar büyük olmasının sebebi de adaptör. Şurada da bir adet Type C girişimiz bulunuyor. Bu arada beşiği de sanırım mikroydu, mikro ikiydi. Bunda Type C'ye geçmişler. Bu arada kulaklık yok. Bakıyorum şuralara falan. Şöyle bakayım, yok arkadaşlar. Yani bu kadar büyük bir kutu, ama kulaklık çıkmadı. Yok. Şu adaptör için bu kadar büyümüş kutu. Yani. Çok bir beklentiye girmeyin. Kutuyu böyle görüp de içinde herhalde ses sistemi çıkacak diye sanmayın. Çünkü çıkmıyor. Bakalım burada da bir şey var mı? Yok. Bir tane kılıfımız. Evet. Telefonumuza gelelim. Yani bu kadar büyük bir kutudan üç parça bunlar çıktı. Bir de kılıf. Bir de kağıt falan işte. Karton israfı olmuş biraz açıkçası. Şuradan açalım telefonumuzu. Evet, açıyoruz. Açıyoruz. Açıyoruz açtık. Bu telefon bize erken geldi arkadaşlar. Videoyu çektiğimiz gün itibariyle fiyat henüz belli değil. O yüzden size fiyat bilgisi veremiyorum şu anda. Ekran koruyucusu var üzerinde. 5000 mAh'lik bir batarya var. O yüzden telefonun kalınlığı biraz fazla. E, muhtemelen uygun fiyatlı bir model olacaktır diye tahmin ediyorum ben bunu. Ne kadar olur? Yani 5'yi 1400 liradan satıyorlardı en son. Bu da 1700 falan olur diye tahmin ediyorum. Belki daha uygun da olabilir. Göreceğiz. Sonuçta Mediatek seti koymuşlar. Damla çentik bir tasarım. Yani 5 ile hemen hemen aynı diyebilirim. Karşılaştırmasını yapacağım önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Hani hangisini almanız daha mantıklı olur falan. Bunların bilgisini sizlerle paylaşacağım. Evet, şunu da çıkartalım şöyle. Arkada. Arka kaymaz bir yüzey. Dur uçum şöyle bir. Aynen. Kaymıyor yani. Parlamıyor da gördüğünüz gibi çok fazla. Normal bir yüzey. Evet telefonumuz açılıyor. Ama çok kalın olması biraz benim dikkatimi çekti açıkçası. hani Artık yıl olmuş 2020 bu kadar kalın bir telefon. Biraz şaşırtıcı açıkçası. Telefonun yanında arkadaşlar ses açıp kapama tuşu var. Şurada sim kart girişimiz var muhtemelen. Bu tarafta power tuşumuz var. Arka yüzde aynı 5i'de olduğu gibi. Dörtlü bir kamera var. 5i'de olduğu gibi ve üst tarafta 48 megapiksellik Ana kameramız görünüyor. Burada ise flash lambamız var. Şurada ise fiziksel parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Alt taraftaki çerçeve biraz kalın. Evet yani çok ince değil. Damla çentik tasarım ama alt kısımdaki çerçevenin biraz kalın olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım bakalım bakalım. Türkçeyi seçelim. Açalım bir telefonu. Türk iştirkiş. Wi-Fi'ye bağlan. Evet bağlanalım. Bağlandık. İleri diyelim. Wi-Fi asistanı ileri. İleri. İleri. Telefon bu arkadaşlar. Kutu çok büyük. Ama dediğim gibi yani çok kalın bir kutu olmasına rağmen içinden çıkanlar bunlarla sınırlı. Ha bir de kılıfımız vardı. Kılıfı da takalım ama bakalım nasıl duracak. Kılıfı takamadık. Çıkamadık daha doğrusu. Kılıfı da şöyle bir takalım. Bakalım nasıl gözüküyor. Şöyle, Spon kılıf. Zaten telefon kalın. Bir de bu kılıf takınca... Taktık. Vallahi gidiyordu ha. Ya. Yani kılıf çok güzel durmadı açıkçası. Yani öbür türlü daha hoş duruyordu. Kopyalama. Gerek yok bu tarz şeyleri. Evet. Değil mi? Altı iyi. Bu arkadaşlar. Aldığınızda kutunun içinden çıkan da bunlar. Kolaklık çıkmıyor hızlı şarj adaptörüyle geliyor. Bu hızlı şarj adaptörünün tabii ki bir artısı vardır. Ee, bakalım 18 Watt. Evet 18 Watt. Yani hızlı şarj adaptörüyle gelmesi güzel tabii. Bu önemli bir artı. Type-C kablomuz var burada. Bu da önemli bir artı. Onun haricinde kulaklık olmaması önemli bir eksi. Yani şuna kulak konulabilirdi bence. Ama nedense Realme kulaklık koymamış. Belki fiyatını uygun tuttukları içindir diyeceğim de zaten bir kulaklık kaç dolar yani 3-5 dolar bir şey bunların içine koydukları. Sonuçta kablosuz kulaklık koymuyorlar. Yani günü kurtarmak için daha bir kulaklık konuluyor. Genelde sonra diyelim şu arayüzü bir göstermek istiyorum size ama nedense bir türlü gelemedik oraya. Evet Realme UI arayüzüyle geldi. Telefonumuz öbüründe Color iOS'ı vardı. Yani biliyorsunuz Oppo'nun arayüzü zaten Color. Bunda 20'nin Realme'nin arayüzünü kullanmışlar. Şöyle baktığımızda, evet, farklılıklar var zaten. Kısmi olarak farklılıklar var. Ufak farklılıklar var desek daha doğru olur. Evet arkadaşlar, telefonların karşılaştırmasını yapacağım. Önümüzdeki günlerden önce inceleme videosu gelecek bu telefonun. Ardından 6 ile 5i'yi kıyaslayacağım. 2 segment arasında ne değişmiş? Çünkü 4 ay arayla gelen telefonlar dediğim gibi, dolayısıyla pek bir şey değişmemiş de olabilir. Hani tamam biliyoruz Yonga seti ve kamera tarafında, ön kamera tarafında değişen olaylar var. Hızlı şarj falan geldi. Bakalım bu aradaki gelen değişiklikler fiyata, fiyat farkını karşılayacak mı? Şu anda bunun fiyatını bilmiyoruz ama 5i dediğim gibi 1400 liralara falan satıldı. 1600 liraydı fiyatı. Kampanya falan yaptılar 1400 liralara çektiler. Dolayısıyla biz onun fiyatını 1400 lira baz alarak bu telefona ne kadar daha fazla vereceğiz onu göreceğiz. Ve değer mi değmez mi sizlerle bu bilgileri Paylaşacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Başka bir kutu açılım videosunda görüşmek üzere. Sizlere hoşça kalıyorum.